Arkadaşlar merhabalar TYT Geometri full tekrar kampının 11. gününün ilk videosuna başlıyoruz. Evet ne yapıyoruz? Dikdörtgen ve kareyi kısa bir tekrar edip klasik soruların çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Sayfa numarası 89'da kısa bir tekrarımız olacak. Sonra 90, 91, 92 ve 93'te de bu konunun yani dikdörtgen ve karenin klasik soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgenin tanımıyla başlayalım. Tanımı çok basit aslında. Paralel kenarın özel bir hali. Bir açısı 90 derece olan paralel kenar desek bile yeterli oluyor. Ya da bütün açıları 90 derece olan paralel kenardır. Dolayısıyla paralel kenardaki gördüğümüz bu ana kadar gördüğümüz bütün özellikler yine burada geçerli. Tabii ki o özellikleri vermeyeceğim. Mesela burada oranlamalar olduğunda büyük ihtimalle benzerlik vardır gibi gibi kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği gibi şeyler yine karşımıza çıkacak ya da alanla ilgili. 3 yıldız alan özelliği, 5 yıldız alan özelliği dediğimiz şeyler ya da köşegen alanı ikişer parçaya böler gibi dediğimiz şeyler karşımıza çıkacak. Ekstradan burada bir 90 derece olduğu için ve dikdörtgen içerisinde ekstra bir 90 derece varsa alfa beta benzerliği burada çoğunlukla karşımıza çıkacak. O yüzden buna da dikkat edin lütfen. Şimdi bütün açılar 90 derece olan paraya kenardır. Evet, bütün açılar 90 derece olan paralel kenara biz dikdörtgen adını veriyoruz. Köşegenler birbirine eşit. İlk özelliğimiz o. Hatta köşegenler birbirine eşit. Bunun da sebebi zaten belli. Çünkü köşegenler birbirine ortalıyor. Şöyle şöyle 90'dan çizilen kenar ortay diğer köşegen çizdiğimiz anda e, eşit olacak ya. Muhteşem üstten burası da çizgi oluyor burası da çizgi oluyor. Hatta buraya O diyecek olursak o zaman ne oluyor? O A O B O C O D köşegeni de birbirine eşit oluyor. Yani kesim noktasından köşeleri olan uzakları da birbirine eşit olmuş oluyor. Aynı zamanda köşegenlerin eşitliğinde unutma. Özellikle köşegenle alakası yerde bir eşitlik verirler. O eşitliği verdiklerinde de ne yapıyorsunuz? Diğer köşegende siz çizeceksiniz. Bunu unutma. Şimdi özelliklerine bakalım. Aslında özellikler daha önce gördüğümüz özelliklerle bir biraz birbirine adım satıyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey vardı. Bir dörtgen vardı. Köşegenler dik kesilirse dörtgendeki özelliğimiz neydi arkadaşlar? A, B, C, D. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. A kare artı C kare ve kare, kare eşit. Bu bütün genel dörtgenlerde böyle, hatta böyle özel dörtgenlerde de özellikler birbirini biraz andırıyor. Burada da içeride bir nokta aldığımızda, karşılıklı köşelere gittiğimiz zaman, karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamı. Yani 90'la ilgili bir şey olduğu zaman genelde özelliğimiz kareleri toplamlarıyla oluyor. Genelde de bak buradaki karşılıklı kenarlardaki gibi burada da karşılıklı köşelerdeki olacak. Bunu da unutma. Hani sana bir anımsama olsun diye dörtgeni gösterdim burada. Şahsen benim öyle aklımda kalmıştı. Evet. X'in karası artı Z'nin karesi. X kare artı Z kare eşittir. Y kare artı T kare olacaktır arkadaşlar. Evet. Bunu unutma. Dediğim gibi karşılık içeride bir nokta alındığında karşılıklı köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Bu nokta dışarıda da olursa yine aynı şekilde. Karşılıklı köşeler A ve C değil mi? Evet. Yani X'in karesi artı Z'nin karesi neye eşit olacak? Diğer karşılıklı köşeler Y'nin karesi artı T'nin karesine eşit olacaktır. Evet ne zaman? Dikdörtgende içeride ya da dışarıda bir nokta aldığımızda bu özellik sağlanıyor kardeşim bunu unutma. Sonra dikdörtgende aynı şey paralel kenarda da geçerliydi. Dikdörtgende bir köşegene karşıtlı karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler birbirine eşit. Sebebi çok basit. Hocam şu alanla şu alan aynı mı? Aynı. E tabanları aynı mı? Aynı. E tabanla ait yüksekler de o zaman aynı olmak zorunda. Tabanlar aynıysa alanları da aynıysa yüksekler de aynı olmak zorunda. Ya da dalar sık kardeşim alfa ya. Alfa beta burası alfa burası beta burası alfa burası beta yaptı. Şu kenarlar birbirine eşit ya. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfanın karşısı ise alfanın karşısı çizgi betanın karşısı çift ise betanın, betanın karşısı çift çizgi olmak zorunda. He, buradan bir şey daha çıkarttık. Karşılıklı köşelerden silendikmeler dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda köşeye yakın olan köşesine kadar olan uzunlukları da birbirine eşit olmuş oldu. Ama bu zaten nereden çıkıyor? Benzerlikten de çıkıyor. Ezberleyip böyle kafanı da böyle bulandırmanı da çok fazla da istemem aslında. Sonraki özellik. Baraya kenarda tüm bağıntılar dikdörtgen de geçerlidir. Bunu videonun başında söylemiştik zaten. Kareye geldik. Hocam kare. Sanki karede çok az bir özellik varmış gibi. Arkadaşlar kareye baktığınız zaman daha fazla özellik var. Çünkü dikdörtgen paraya kenarın özelliğini sağlıyordu. E kare dikdörtgenin özelliğini sağlıyor. Aynı zamanda paraya kenarın özelliğini de sağlıyor. Yani dikdörtgen için geçerli bütün özellikler kare için de geçerli diyebiliriz. Karede köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Dur. Köşegenlerin dik kesmesi özel bir durumdu. Deltoid'de eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çiziyorduk. Değil mi? Evet bu karede de öyle. Köşegenler dik kestiği için özel bir durum. Genelde böyle 90 dereceyi biz çizeceğiz arkadaşlar. Köşegen çizimse diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Ha bazen çizmiyoruz. Böyle özel açı mantığını kullanıyoruz. Mesela özel açı mantığını kullandığımız şeyde şurası böyle verildiğinde şurada da böyle bir şey sayı olduğunda siz bu köşegeni çizdiğinizde çizerseniz de olur. Atıyorum burası 3 kekki, burası da 5se bu tür soruda mesela e, hocam 45 derece 45 derece 45 derece mantığını kullanmak daha mantıklı. 3 4 ise 3 3 olur 3 5 3 4 5 der 4 çıktı. Yani eski bilgilerinizde kullanabilirsiniz. Baktınız böyle köşegen çizdiğinizde saçma bir durumla karşılaşıyorsunuz. O zaman eski bilgiler direkt devreye girecek dediğimiz sakın ama sakın unutma. Sonra karede başka ne diyebiliriz? Evet karede köşegenler dik kesir aynı zamanda açı ortaydır. 45-45-90 üçgenleri karşımıza çıkıyor. Karede de oranlamalar varsa benzerlik temel orantı ve kelebek benzerliği karşımıza çıkabilir. E, 90 derece olduğu için ne yapacağız? Büyük ihtimalle alfabete benzerliği karşımıza çıkacak. Ve özellikle ve özellikle karşımıza eşlik çok fazla çıkacak burada. O yüzden buna dikkat et köşegenler açı ortaydır. Köşegenler dik kesir. E, bayağı bir özellik var aslında. Hatta burada özellik olarak yazılmamış ama şunu da özellik olarak algılayabilirsiniz. Ama ben özellik olarak bunu da algılamıyorum. Bir köşegene mesela karede e, köşegen üzerinde bir nokta da karşılıklı köşeleri çizdiğin zaman şunlar birbirine eşit diyorlar mesela. Gerek yok ki. Niye? Bak çizsen buradan bir köşegen. Hocam köşegenler nasıl kesir? Dik. E şunlar da birbirine eşit ya. A dik tabanı keşip parçaya böldü. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit diye kendin bulabilir misin? Bulabilirsin. Tamam o yüzden buna dikkat et. Şimdi kare konusunda kelebek benzerliği temel orantı çıkabilir. Alfa beta çıkabilir. Ee, bir de eşlik karşımıza çıkabilir. Bunun yanında özel açı olduğu için bir de özel açı da çıkabilir. Yani eski konuları üçgenleri en fazla kullanacağımız konu belki de bu diyebiliriz. Bir de bunun yanında f'ten püften şeyler var. Onları da sen kendin zaten oluşturursun ya da bulursun. Ama dediğim gibi genelde eşliğe dikkat et. Kare üçgenler diye ayrı bir başlık atmışım zaten burada da. Karede eş üçgenler önemli. Sen alfa, beta'ya dal. Mesela ikisi içeride eş üçgen. Alfa, beta, alfa, beta'ya dalınca şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş. 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. Ya da biri ikisi, biri içeride biri dışarıda eş üçgen. Şu 90 varsa dal alfa, beta'ya. Alfa, beta. Burası da alfa. Burası da beta. Beta 90'sa burası da ne oldu? Alfa oldu. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Alfanın, e, alfa'nın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için eş üçgen oldu. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey bile karşınıza gelir. Şunu şöyle çizerler. Madem eş üçgen hocam buradaki 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar eşittir. Şu açı sorulabilirdi bize. Bak x kenarlı iki üçgenden 45 dereceyi de böylelikle bulabiliriz mesela. Basit bir örnek. Eşliği bu şekilde de kullandırabilirler. Sonra bu çok önemli. İkisi dışarıda eş üçgen. Arkadaşım bir tane dışarıda eş üçgen gördüğün zaman bir tane de sen oluştur. Mesela bir tane dışarıda böyle bir eş üçgen var ya. Bak dikkat et. Dikkat et. Hocam. Dal alfa ya. Alfa beta. Şu üçgen yokmuş gibi düşün öncelikle. E hocam alfa beta geçişi yapmam lazım. E 90 burada ya. Beta 90 ise 180'e tamamlayan alfadır. Burası alfa. O yüzden alfa buradan da bir dik çizersiz beta olur. Şu üçgenler eş üçgen olur. Ya da şurada mesela uzatırsın. Alfa 90 beta. E buradan da bir dik çizersiz şöyle. E hocam ne oldu? Beta 90 alfa. E şu üçgen de yine eş üçgen oldu. Çünkü 90'ın karşısı eşit olduğu için. Hatta burada da uzatırsın böyle. Burada da uzattığın zaman ne oldu? Alfa 90 ise burası da beta burası da alfa. Bak burada da bir eş üçgen çıktı. Hatta bak dikkat et alfanın karşısı a iken burası da burası da burası da burası da. Burası beta'nın karşısı b iken bunlar da b çıktı. Kareleme metodu dediğimiz metot bu. Karenin dışında bir üçgen gördüğün zaman kare dışına bir kare çizip oradaki eş üçgenleri de daha rahat bir şekilde görürsün. Çok zor sorularda karşımıza çıkıyor tabii ki bu. Ama yine de bunu da bilmeni tavsiye ediyoruz. Evet gençler böylelikle kısa bir tekrarımızı yaptık. Çok az bir tekrar değil mi? Çok az özellik varmış gibi ama aslında çok fazla özellik var. Ama soru çeşidi çok fazla. Zaten bunu soruları çözerken de göreceğiz. Hadi bakalım konu anlatımını. Yani kısa özeti bitirdik. Sırada ne var? Soruların çözümleri. Hadi bakalım soruların çözümlerine başlayalım. ABC'de dikdörtgen verilmiş ve köşegenin bir parçasıyla şurası eşit verilmiş. Köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Hemen şöyle eşitleri koyalım. Ne çıktı burada? X kenar çıktı. 35'i kullanalım. Z'den dolayı burası da 35'tir. Ve şurada kaç kaç çıktı? 50. X ya. 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. Yani 132'ye böldüğümüz zaman 65-65 yapar buraları. Ve şu x isteniyor bizden. Şu da bir X kenar üçgen şöyle. X kenar olduğundan 35 ise burası da 35'tir. Sonra şu üçgendeki iç açılar toplamından gidebiliriz. Ya da 2 iç açı bir dış açı deyip sonra iç açılar toplamından gidebiliriz. Ya da 65 ile 15'i toplama şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı yani burası 80 yapar. Sonra burada da 2 iç açı bir dış açı x artı 35'te 80'e eşit olduğundan x'i de böylelikle 45 olarak buluruz. Yani birinci soru akçay çıktı geldik 2'ye. Şimdi ekstra bir 90 derece var olunca ne yapıyorduk? Öyle hocam dik üçgen oluşturayım falan sonraki hikaye bunlar dal alfabete Öncelikle 6, 8 varsa onu da yapıştır tabii burada. Burası 10. Yukarısı 12. Burası da 12. Burası da 6 diye yazalım böyle. Yani tanımı kullanalım. Eksik bilgileri şekil üzerinde gösterelim. Ondan sonra dalalım alfabetaya. Alfa, beta, alfa, beta. E hocam şu üçgenle şu üçgenle ne oldu? Benzer. E benden neresi isteniyor? X. Ben şuradaki A'yı bulursam olay bitti. Alfanın karşısı A'nın. Buradaki alfanın karşısı şu 8. Eşittir. Burada 90'ın karşısı var. 12 bölü. buradaki karşısı 10. Burada 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 5, 4 kere 48 mi yapıyor? Evet, 48 bölü 5 olarak buluruz burayı. E burası 48 bölü 5 ise eğer tamamı 10'du, yani x artı 48 bölü 5 eşittir 10 ise, e buradan da x'i ne buluruz? 10 eksi 48 bölü 5 olarak buluruz. O da bunda bunun cevabı 50 eksi 48'den 2 bölü 5 çıkar. Yani cevap böylelikle Cihan oldu. Geldik 3'e. Katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Açılmış hali zaten burada var. Bunda bir sıkıntı yok. E o zaman katlamada bir de üst üste binen açılar eşit. Hocam bu açıyla bu açı. Karışık olan yerleri genelde yazmıyoruz. İçimize yaramıyor. Tamam. Şu 8 ise burası da 8 olacak. Buraya 8 eksi x kaldı. 6 ise burası da 6. E hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 6 oldu. Sonra şurası 8 ise burası da 8 olacak. E hocam bundan sonrasında ne yapacağız? Valla bir şeyler yapmalı. Takıldığımız zaman katlama sorusunda varsa paraya kenar dikdörtgen kare yamuk gibi konularda böyle açı ortaylık varsa z'ye dikkat edin de miydik? Evet. Nokta açısı. Bak z'den dolayı. nokta noktaya nokta. ikizkenar kenar çıktı. Burası da 8 eksi x oldu. E artık burada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Yani 8 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesinden. 64 eksi 16 x artı x kare eşittir. x kare artı 36 yaptığından dolayı X kareler gitti. Bunu buraya, bunu buraya attığımız zaman 28 eşittir 16x olduğundan x'i de böylelikle 28 bölü 16 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 4 yani cevabı 7 bölü 4 olarak buluruz. Örnek 3, 7 bölü 4 geldi. Geldik örnek 4'e. Çevresi 66 olan dikdörtgen şekilde görüldüğü gibi 5 eş dikdörtgeni ayrılmış. Bak 5 eş dikdörtgeni ayrılmış. Kısa kenarlara odaklan böyle. Hocam kısa kenar a a a diyecek olursak burası da 2 eş parçaya bölecek. E ben bunu a a a dersem 3 a. 3 a bölü 2 ile olacak burası. O zaman öyle demeyelim. Bunlara ben 2 a 2 a 2 a diyeyim. O zaman tamam 2 4 6 a ise 2 eş parçaya bölüyor burası da. Bunlar da 3 a 3 a oldu. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 2 a iken eş dikdörtgen ya uzun kenar 3 a oldu. Evet uzun kenar 3 a kısa kenar 2 a. 3 a 3 a 2 a 3 a 2 a 2 a 2 a şeklinde yazarız. Şimdi çevresinde 66 vermiş. Burası 2, 4, 6, burası 6, burası 12, 5 burası, 5 burası, 10, 22, 22 a'yı 66 vermişse bize eğer a'yı da böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. E bizden alan ABC'de isteniyor. Ise 6 A 3se, burası 6a, 18 yapar. Burası 5a, 3 ise burası da 15 yaptı. E alan da ne olacak o zaman? 18 çarpı 15'e eşit olacaktır. Yani 18 ile 15'i şöyle çarptığımız zaman 5 kere 8 40. 90, 18, 270 yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle 270 çıkar. Yani örnek 4 denizli. Oldu. Geldik örnek 5'e. Hocam alfabeteye dalalım. Dalabiliriz. Ama öncelikli olarak burada ne var kardeşim? Burada şu var. Dikten dik çizilmiş öklüt bandısından. Şurayı bulabilirim aslında. Ben. Tamam şuraya bir haş diyeyim. Haş kare eşittir 3 çarpı 8'den. Haş kare eşittir 24 yapar. Haşı da böylelikle kök 24 buluruz. Yani bu da kök 24'te nedir? 6 çarpı 4 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkan 2 kök 6 diye çıkar. Burası 2 kök 6. E sonra x'i bulacağım. Şu özellikten gidebilirsiniz. İçeride bir nokta alındığında karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşitti ya. Yani x'in karesi artı 2 kök 6'nın karesi eşittir. 8'in karesi artı 3'ün karesi diyebilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol x'i bulmak istiyorsan 90 dereceye karşılık getireceksin ya. Ya buradan dik çizeceksin ki buradaki uzunluklar biraz saçma oluyor. Ya da nereden? Şuradan dik çizeceksin. Sen buradan dik çizdiğin zaman ne oluyor? Hocam dik dörtgende karşılıklı köşelerden çizilen dikler birbirine eşitti. Yani burası da 2 kök 6. Hatta alfabete ya da alsak şuradaki parçalarda birbirine eşit çıkıyordu. Çünkü niye? Şu üçgenle şu üçgen eş üçgen olduğundan dolayı. E, burası 3 burası da 3 olur. Buraya kaç kaldı? 5. Artık burada bir pisagor. X'in karesi, 5'in karesi artı neyin karesi oluyor? 2 kök 6'nın karesi oluyor. Buradan x kare eşittir 25 artı 24 eşittir 49'dan x de böylelikle 7 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle c han oldu. Kaçıncı soruda? Beşinci soruda. Geldik 6'ya. Bir kere 15 20 ne üçgeni? 25 üçgeni. Tamam şu üçgene yoğunlaşacağımız belli. Öncelikle bir buraya yoğunlaşalım. Buradaki uzunlukları bulalım. 15 20 25. Valla ben biliyorum aslında. 9 12 15 12 16 20 ama yine de göstereyim. H buraya h eksikse bir dik üçgende nereden bulurduk alanından alan neye eşit 25 çarpı h bölü 2'ye aynı zamanda dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarptığının yarısı 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bölü 2'ler gitti 5'e bölsen 5 5'e bölsen 3 bir daha 5'e bölsen 4 gitti h'ı da böylelikle 12 buluruz h 12 ise 12 15 9 12 15 12 20 12 16 20 tamam sonra ne yapacağız e artık dalalım bir yerlere Şuranın 20 olduğunu biliyoruz. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa. Yöndeşlikten şunlar birbirine paralel çünkü. E, çünkü 90sa burası da 90 ya ondan dolayı. E, ya da şunlar paralelse alfaysa burası da alfa burası beta. Beta 90'sa burası alfa yaptı. Hocam şu üçgen ile şu sarı üçgen birbirinin eşi. Çünkü be, alfanın karşısı 20 burada da alfanın karşısı 20. E o zaman burası betanın karşısı 15. Hatta 15 20 25 yine burada sağlanıyor. Dikkat et. Hatta burada yine yükseklik 12 çıkacak. 9, 12, 15, 12, 16, 20 çıktı mı? Çıktı. Bizden ne isteniyor? Buradaki x isteniyor. Bu x'i bulmaya çalışacağız şimdi. Bu x'i nasıl bulabiliriz? Valla şuradaki benzerlikten de bulabiliriz. şeyden de bulabiliriz. Her şeyden bulabiliriz. Öklikten bulabiliriz aslında. Ee, şurada yine dikten, dik çizilmemiş mi? Evet, 16'nın karesi bu çarpı bu olmaz mı? Aynen öyle. 16'nın karesi eşittir. 12 çarpı x artı 12. Şimdi bu 16'nın karesi 16 çarpı 16 ya eşittir 12 çarpı x artı 12 ya e burada 4'e bölsen 4'e bölsen 4 3. Bu 64 bölü 3 yaptı. 64 bölü 3 eşittir x artı 12 yaptı. E buradan 64 bölü 3 eksi 12 de eşittir x yaptı. 64'ten 36 çıkınca kaç kalıyor? 28 kalıyor. Böylelikle 28 bölü 3 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Daha farklı yollarla bulunur mu? Bulunur tabii ki. İstediğiniz yolu da seçebilirsiniz. Sorunun kışı beni buraya etti. Cevap böylelikle ne çıktı? 28 bölü 3 çıktı. Yani cevap Balıkesir oldu örnek altına Geldik örnek 7'ye. ABC dedik dörtgen ve şuradaki açılar eşit verilmiş. 4, 3 ve 3 birim uzunlukları verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi 3, 4 ne üçgeni? 5 üçgeni. Tamam. Sonra burası alfayken burası da alfa. Açıların eşitliğini ben burada kullanmak zorundayım. Nasıl kullanabilirim? Hocam burada alfa 90 beta var ya. Burada da alfa 90 beta oluşturabilirim ama hiçbir sayı yok bir işime yaramaz. E alfaya aitlik üçgen şurada da oluşturabilirim. Ama burada da oluşturduğum zaman alfa 90 beta buradaki üçgenin kenarları da yok. E, buradan yola çıkamayacağız o zaman. Alfa betadan yola çıkamayacağız. Açının eşitliğini kullanmam lazım. E hocam şuradaki eşitliği kullansam ben. Bu eşitliği nasıl kullanabilirim? Bu eşitliği böyle ortadan çizerek kullanabilirim. Şöyle bir paralel çizsem ki paralel kenarda dikdörtgende karede böyle oranlamalar olduğu zaman tamam paralel çizin diyorum ama içeri doğru paralel çiziyoruz genelde. İçeri paralel çizdiğinde kelebek çıkmadıysa kelebeği kullanacak şekilde paralel çizin. İçeri çizdiğiniz olmadı o zaman dışarıya doğru çizelim bunu. İçeri çizdik olmadı dışarı doğru çizelim. Hop şöyle dışarı doğru çizdiğimiz zaman. Kelebek benzerliği karşımıza çıktı mı burada? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. 4 burası da 4 oldu mu? Oldu. Evet. Şu alfayı da kullanalım. Şunlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı burası da alfa oldu. A, bak açıların eşitliğini şimdi kullandık. Ne çıktı burada? İkiz kenar 4 o zaman burası da kaç olacak? 4 olacak. Evet. Soru gerçekten güzel bir soru. Yıldızak hak ediyor. Soru sanki dik üçgenden çıkacakmış gibi. Ama buradaki oranlamayı kullandıran bir soru. E, dik üçgenden ben denedim, çıkmadı. E, denediniz sizde çıkmadıysa farklı yollara böyle de yani un unutun yaptığınız yolu unutun. Dik üçgenden çıkmadı yani pisagor bağıntısı ya da benzerlikten sonuç çıkmıyorsa unut. E, oran varsa oran mantığını kullan. Oran mantığını kullanmak demek seni benzerliğe doğru iter. Benzerlikte ne diyorduk? E, kelebek oluşturacak şekilde bir şey yapıyorduk ki ya, içeri paralel çiz ya da dışarı uzat şeklinde söylüyorduk ki uzattık kendiliğinden de çok güzel bir şey geldi gerçekten çok güzel bir soruymuş. Evet örnek 7. Akçay oldu geldik örnek 8'e. Evet 90'lar havada uçuyor ama öncelikle eksik bilgileri tamamla. Yukarısı 9. Aşağısı 9 ise yukarısı da 9. Başka bir şey var mı? Alan ABC'de. Ben X'i bulmalıyım. E burası X'ken şurası da nedir arkadaşım? Burası da x'tir Dikdörtgen tanımını yaptık. Ekstra bir 90 derece var. Varsa Öklit Öklit uygula. Hocam var. Ama HPK yok Öklit uygulayamıyorum. Başka da Öklit yok zaten. O zaman ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Dalalım. Alfa, beta, alfa, beta, ters açıdan beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Hocam burası da beta oldu. Bir sürü üçgen var. Benzerlik için bunu mu seçeceğim? Hayır. Bunu mu seçeceğim? Hayır. Ne yapacaksın? İki kenarı belli olan üçgen seçimin burada çok önemli. Adam sana 4 vermiş mesela. Benzerlikte şu üçgeni seçeceğim belli. Hocam iki kenar yok ki burada sadece 4 var ama x de isteniliyor bizden alanı bulmamız için. x de bir kenardır. Bu üçgeni kesinlikle seçebilirim. Başka? Başka iki kenarı belli olan bir üçgen var mı? Var. Hangisi? Şu büyüğü değil mi? İki kenarı mevcut. Hadi bakalım. Alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı x oranı eşittir. Beta'nın karşısı x'in. Beta'nın karşısı tamamına. Yani 16'ya oranı. Buradan x kare eşittir. 64 geldi ve x'i de kaç bulduk? 8 bulduk. x 8 çıktı. E o zaman alan en kolay kısmı 8 ile 9'un çarpımıdır. Dikdörtgenin alanı isteniyor bizden. Cevap böylelikle 72 çıktı. Alfa, beta. Ne kadar önemli. Görüyorsun değil mi? Örnek 8, 72. Geldik örnek 9'a. Şimdi burada neler verilmiş? Arkadaş bu dik dörtgeni, köşegeni. Şunlar birbirine eşit değil mi? Evet bunlar birbirine eşit. Valla ben bu soruyu iki farklı şekilde yapabilirim. 1. Hocam dik tabanı keş parçaya böldüğünden ikiz kenar oluşturabilirim. Şu parçayla şu parça eşitlerim. Oradan sonuca ulaşırım. Buradan da çıkar. %100 çıkar arkadaşlar. 2. Hocam şu eşitliği mantığını şöyle kullanabilirim. Şuradan aşağıya dik çizerek yani bir orta taban çizerek kullanabilirim. E orta taban çizerek kullandığın zaman şurası geldi mi 6 kök 2 ise burası 3 kök geldi mi? Geldi. Şuraya A diyecek olursam orta taban ya hatta burası da ikiş eş parçaya böldü. A artı 3 diye ikiş eş parçaya böldü. Ya da hocam şu ikizkenar kenar üçgende tabana ait yükseklik çizeyim deyip de, de yapabilirsiniz. Gerçi orta taban çıkıyor yine aynı hikayeyi yine kullanıyoruz. A burada ne var? diklendik çizildi. Öklük mantısı var. Yani 3 kökkinin karesi neye eşittir? A ve A artı 3'ün çarpımına. A ve A artı 3'ün çarpımına eşittir. Bu 18 yaptı. 18 A ile A artı 3'ün çarpımı. 6 kere 3 18. A yerine 3 yazarsam 6 kere 3 18 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A'yı 3 buldun. İstersen ayırmayı da bul. Fark etmez. E A 3 ise artık Pisagor bağıntısından X'e ulaşırız. Ya da direk bu 30-60-90 üçgen değil mi? 30'dan 60'a geçiş değil. Pardon değil. Köküçü zannettim bunu. Değil. Burası 3. Şöyle bir dik üçgen var bak karşımda. 3 3 kök 2 ve bizden x isteniyor. Bu 3 çarpı 1. Bu 3'ün kök katı. O zaman bu da 3 çarpı kare küçüğünde. Diğerlerinin kareleri toplamıydı. 1 artı 2'den cevap böylelikle 3 kök 3 buluruz. Kısa yoldan bulduk. Artık sen de kısa yola alıştın mı kardeşim? Bence alıştın. Örnek 9 ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik örnek 10'a. Kare demiş eşkenar üçgen demiş. Bak şimdi. Hangisi eşkenar üçgen DKC? Eşkenar üçgen dediyse eşitleri yaz. A karenin eşitliği hop yaz şöyle. Bak x kenarlık falan çıktı. Bitti. 60 60 60 burası. Buraya 30 kaldı. Hocam burada x kenar çıktı. Tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart 2'ye böl. 75 75 yaptı. 70 60 daha 135. E bu da 180'e tamamlayan açısı 45 derece yapar. Dolayısıyla 10. soru balık kesir oldu. Geldik 11'e abcd kare db ile a'ya eşit verilmiş bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş ne yapacağız diğer köşegeni biz çizeceğiz Hop, diğer köşegeni biz çizelim köşegenler ne, ne oluyordu dik kesiyordu ve ayrıyeten şunlar da birbirine eşit oluyordu ama köşegenle alakası yerde eşit verilmiş ya köşegenlerin eşitliğini şöyle düşünelim bak önceden alakası da şunda şu şimdi köşegenlerin eşitliğini gösterince bununla da bu eşit oldu mu oldu E köşegenler aynı zamanda burası 45 45 yapıyordu 45 burası da 45 burası da 45 Hatta burası da 45. Burada bir de ikiz kenarlık var mı? Var. Şu üçgen artık bir ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı. Burası 45 artı alfaysa burası da 45 artı alfa mıdır? Evet. İkiz kenar olduğundan dolayı. E hocam alfa 45 artı alfa 90. Yani alfa ile 45 artı alfanın toplamı 90 olacak. E buradan 2 alfa neye eşit oldu? 45'e eşit oldu ve alfayı da böylelikle ne bulduk? 22.5 diye bulduk. Cevap böylelikle balık keseri oldu. 11. soruda. Geldik. Örnek 12. Arkadaş köşegen çizilmiş. Ne yapacağız? Köşegenler dik kestiği için özel bir durum. Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Köşegenler dik kestir. Ve tamamı 8. 4. 4 oldu. Buraya 3 kaldı. E, her bir köşegen 4 değil mi? 4. 4. 4. Evet. Ara ne çıktı burada? 3. 4. 5 üçgeninden cevabı 5 olarak buluruz. Yani örnek 12. Akçay. Geldik örnek 13'e. Şimdi burada 8 var. AE uzunluğu da 10 verilmiş. Oo şurası 10. Ben bu onu nasıl kullanacağım? Kardeşim burası 8, burası da 8 değil mi? Evet. Ben bu onu nasıl kullanırım? Kardeşim şurada x dik, dik üçgenin bir kenarı da bu. Şunu yapabilirim. Köşegen çizebilirim. Hop köşegen çizdiğimde 8 8'se ikizkenar dik üçgenden dolayı burası 8 kök kim yapar. Evet. Şurası 8 kök 2 yaptı. E artık burada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. 8 kök ve 10. Yani x'in karesi eşittir. 8 kök karesi eksi 10'un karesi. 128 eksi 10'un karesi 100. 28 çıktı. x böylelikle kök 28. Kök 28'de nedir? 2 kök 7'dir. Yani cevap balık esir. Geldik bir sonraki soruya. Evet şimdi dur. Bak şimdi. Hocam 1 var 3 var. Burası pisagor bağıntısı da kök 10. Sonra buraya da kök 10 diye bulursun. Hocam alfa ya dalalım. Alfa beta alfa deyip sonra bu üçgende de kosinüs teoreminden x'e ulaşabilirsiniz. Tamam. Sıkıntı yok. Ama ben ne yapacağım? Genelde arkadaşlar kare sorularında ne ile karşılaşıyoruz? Eş üçgenler. Şimdi alfa beta'ya daldım mı daldım. Burası da alfa. Hocam bu alfaya ait bir dik üçgen oluşturalım. Şöyle dik üçgen oluştursak alfa beta 90 90'ın karşısı 1 oldu. Sıkıntı. Sıkıntı. Özellikle karede eşkenar şirken olsun. Ama alfaya ait hatırlayın daha öncesinde bu alfaya ait dik çizme mantığı söylemiştik. İki tane dik çizilir. Ya yukarıdan çizersiniz böyle ya da şuradan çizersiniz. İki ihtimalle de göz önünde bulundurun diye hep söyledim size. Özel açıl mantığı. Hocam alfaya ait şuradan dik çizdim olmadı o zaman buradan dik çizeceğim. Ama buradan çizdiğim dik sadece geniş açılı olduğunda içeri düşmez. Nereye düşer? Dışarıya doğru düşer. Yani yüksekliği işte böyle düşer. E alfa 90 burası da bet oldu. Hocam şu üçgen ile bu üçgen nedir? Benzer. Hatta ve hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. Alfanın karşısı 1 ise alfanın karşısı 1'dir. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3'tür. Buraya ne kaldı? 2. Pisagor. 1, 2, kök 5 üçgeninden x'i kaç buluruz? Kök 5 olarak buluruz. Yani örnek 14 akçay oldu. Geldik örnek 15'e. Bak. 90 var büyük ihtimalle alfa betadan gelecek. Alfa beta dedik takıldık kaldık. E hocam dışarıda bir üçgen var. 90 derece bak burası. Yani bir do... Alfayı nasıl elde edebiliriz? Zaten dışarıda bir üçgen varsa bir tane de sen oluştur. Şöyle de oluşturabilirsin ama xten uzaklaştık. Şöyle de oluşturabilirsin. Bak zaten beta 90 alfa alfa 90 beta. Şu üçgenle şu üçgeni ne yaptı? Eş. E burada madem eş çünkü bunlar birbirine eşit 90'ın karşısındakiler. Beta'nın karşısı 1 ise beta'nın karşısı 1'dir. Alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı 3'tür. 3 Üç bir kenar. Bir kenarda 4 oldu. X e aitli üçgende. 3, Üç, 4, 5 üçgende cevabı da kaç bulduk? 5 bulduk. Şimdi biraz oturdu mu böyle İkisi dışarıda eş üçgen? Oturdu. Hatta çok sıkışırsanız böyle dışarıda kareleme metodu yapın diye de söylemiştik. Bunların hepsi eş üçgen çıktığını da söylemiştik. Taktik sende. İstediğini yap. Evet örnek 15 C -han. Geldik örnek 16 yap. Ha, oranlama var ama oranlama yok eşitlik var sadece. Arkadaş şurası A burası A verilmiş. Ya burası A niye verilmiş? Karenin bir kenarına şuraya da B diyecek olursam eğer. Buraya da B diyecek olursam. Karenin bir kenarı A artı B. Burası da A artı B burası da A artı B. Bana çift çizgi verilmişse ben çift çizgiye dikkat edeceğim kardeşim. Şu üçgen mesela çift çizgili üçgen. Yani burada çift çizgili üçgende ne var? 90'ın kolları A'ya A artı B. E aynı şekilde çift çizgili üçgen. Şurada da bir çift çizgili üçgen var. Şu üçgende. Dikkat et. E bu siyah üçgende 90'ın kolları A'ya A artı B. Ye. Bak. O zaman iki üçgen ne oldu? Eş üçgen. E A'yı gören alfaysa burada da A'yı gören siyah üçgende burası da alfadır. DL açısı isteniyor benden. E hocam burası beta diyecek olursam alfa artı beta 90 ya alfa artı beta 90 olduğundan burası 90 olur. Dolayısıyla burası da kaç olur? 90 olur. Yani örnek 16 C'han oldu. O eşitleri kullanacaksın. eşitlikleri içeren üçgenlere dikkat edeceksin. Yani verilen bilgiyi kullanacaksın. Verilen bilgiyi kullanmayı unutma. Örnek 16 C'han. Geldik örnek 17'ye. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgeni şeklindeki kartonda şöyle bir katlama yapılmış. Şurası da 60 derece olarak verilmiş. Arkadaşım şu katlama yapıldı ya. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Eyvallah. Şuranın 25 olduğunu biliyoruz. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şuradaki açılar, şuradaki açı da birbirine eşit mi? Eşit. Hatta ve hatta ho! Şu 60'tı. Bak dikkat. Şu açı 60'tı. Z'den dolayı 60sa burası da 60 mı? Ya da direkt şu açı 60 derece verilmiş diye bize. Burası 60sa burası 30 mu oldu? Evet. 30 90sa burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. E burası da 30 oldu. Burası da 90, burası da 90 mı? Evet. Şimdi 13 ile 25'i kullanacağım. Ee, kartonun bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor Şu yüzünün alanı yani ben şuradaki kenarı bulmaya çalışacağım Peki 13'ü ben nasıl kullanabilirim Şu dikmeleri çizerek mi kullanabilirim Burası da 30 derece çıktı ya Şuradan bir dikme çizsem 30'un mantığını kullanırım Hocam 13 ise burası 13 Buraya ne kaldı 12 kaldı 30-60-93 ikeni 60'ın karşısı 12 ise karşı karşısı 12 bölü 3 Köküç, köküç eşliğine çarparsam 12 3 bölü 3 yani 4 3 geldi Burası 4 3 yaptı Eee çünkü 60'ın karşısından 30'un karşısına geçiş. 90'ın karşısında kaç yaptı o zaman? 8 3 yaptı. Hocam katlamada üst üstebilen kenarlar birbirine eşitti. Yani burası da 8 3. Dolayısıyla buraya da 8 köküç bulduk mu? Bulduk. Bizden ne isteniyor? Kartonun bir yüzünün alanı. Yani 8 köküç ile 25. Niye bir yüz diyor? Ön yüzü de var arka yüzü de var ya o yüzden. Yani şu ön yüzünün alanı. 8 3 çarpı 25 olacaktır arkadaşlar. O da kaç yapıyor? 200 3 yapıyor. Yani cevap böylelikle ne çıktı? kesir çıktı. Örnek 17'e. Geldik örnek 18'e. Evet. Şekiller boyalı diye yeni algılamayın. Yeni nesil, soru değil arkadaşlar bunlar. Bir tık yeni nesil andırıyor ama değil. Kare biçimindeki 3 karton birer köşe sağa noktasından kesilecek. E, kesilecek biçimde aşağıdaki gösterildiği gibi üst üste konuluyor. Evet. En altta sarı karton sonra üstünde yeşil sonra üstünde de mavi karton var. Tamam. Tamam. Bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Ne? Dikkat et. Yeşil boğa ve sarı boyalı bölgenin alanları birbirine eşit. Kardeşim. Şu karenin bir kenarı x artı 7 mi? Evet x artı 7. Şu karenin bir kenarı x artı 10 mu? Evet. Ee, yeşil bölgenin alanı ile sarı bölgenin alanını eşitleyelim kardeşim. Sarı bölgenin alanı nedir? Şu karenin alanından şu karenin alanını çıkartacağız. Yani x artı 10'un karesinden neyi çıkartacağız? x artı 7'nin karesini çıkartacağız sarı. maviye bulurken de şu kırmızıdan yani yeşili bulduken de şu kırmızıdan şuraya çıkartacağız. Yani x artı 7'nin karesinden neyi çıkartacağız? X'in karesini çıkartacağız. Haydi bakalım işlemimize. X kare artı 20x artı 100. Ya normalde bu x kare artı. Normalde x kare artı 14x artı 49 ama önünde eksi var. Hepsini eksi yapıyor o yüzden. Eşittir x kare artı 14x artı. 49 eksi x kare. Eksi x kareler gitti mi gitti. Burada da gitti mi gitti. Şurada 20x var. Eksi 14x artı 6x. Artı 6x'i buraya atınca o zaman burada 6x 8x mi kaldı. Evet x'leri hallettik. Şu 49 buraya gidecek. 49 eksi 49 diye gider. E, eksi 49 eksi 49 da eksi 98 yaptı. 100 eksi 98 de 2 yaptı. E, x de buradan 2 bölü 8 mi yaptı. Evet. 2 bölü 8 dediğimiz nedir? 1 bölü 4'tür. Evet örnek 18 böylelikle sadece işlem. ÖSYM sadece işlemi de sever. Buna da dikkat et. Normalde burada özellikle çarpanla ayırmalı işlemleri çok sever. O özellikle dikdörtgen ve kare konusunda aklının bir köşesinde bulunsun. Tam sınavda çıkmaya aday bir soru. Yani zorluktan dolayı değil. Sınavda çıkmaya aday bir soru olduğu için yıldız attım buraya. Dikkat et. Çünkü ÖSYM'in tarzını biliyoruz. Geldik örnek 19'a. Ne yapmış? Şöyle bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk gençler? Eski haline şöyle bir geri açıyorduk. Açtık geriye doğru. Burası 8 mi? 8. Burası da 8 mi oldu? Evet. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Hatta şu kenarla şu kenar eşit. 8 ile 8 eşit. Onları da yazdık. Sonra açı da verilmiş bize. Dur açıyı da kullanalım. Burası alfayken ADE açısı. Burası alfayken EDC açısı. EDC açısı alfayken burası da 5 alfa verilmiş. A hocam 6 alfa eşittir 90 ise alfayı böylelikle 15 buluruz. Hocam alfa dediğimiz 15 burası da 15. Ee, 15 15 30 buraya ne kaldı o zaman 60 kaldı. Bizden ne isteniyor? A üstü D C. A üstü D C. Tabanına ait yüksekliği bulursak olay bitti kardeşim. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4'tür. Ee, 60'ın karşısı da 4 köküştür. 30'dan 60'a geçiş çünkü değil mi? E ee, O zaman şu üçgenin alanı isteniyor bizden zaten. Bu üçgenin alanında taban belli yükseklik belli. E, alan da belli o zaman. 12 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Şunlar sadelesi. 6. 6 kere 4 24 cevap. 24 kök 3 yapar. Nerede bu soruda? Bu soru ne? 19. soru Balıkesir yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 20'ye. Kare şeklindeki bir kağıdın üstüne dikdörtgen şeklindeki başka bir kağıt aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şöyle 4 birim olduğunu biliyoruz. E, kare olduğundan buraya A dersem A artı 11 ise şurası da A artı 11 olacak. Buraya da ne kaldı o zaman? A artı kaç kalıyor? 7 kalıyor. Neyse. B2 kullanacağız. B2 kullanmayacağız. Bilmiyorum. A burası da A artı. A ile F noktaları arasındaki uzaklıktan bahsetmiş. İyi ki yazmışız onları bak. Hop şurası. Hocam burası kaç verilmiş? 13 verilmiş. Pisagor. 13'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 7'nin karesinden mi yapıyorsun hala? Yazık. Yapma. İşlem işlem işlem A'yı bulursun. 13 varsa büyük ihtimal 5 12 13 üçgenidir. A yerine 5 koyduğunda Hisset kardeşim. 5 koyduğunda ne çıkıyor? Burası 12 çıkıyor mu? Evet. Şimdi mavi renkli bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E o zaman buraya 12 bulduk. Mavi renkli bölgenin alanı bulmak için karenin alanından dikdörtgenin alanı çıkartacağız. A'yı 5 bulduk ya karenin bir kenarı kaç yaptı? 16. 16'nın karesinden neyi çıkartacağız? Şunu dikdörtgenin alanını. Yani 4 çarpı 5'i çıkartacağız. 256-20 o da 236 mı yapıyor? Evet cevap böylelikle 20. soruda denizli oldu. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Bakalım ne diyor? Bir kenar 16 cm olan ABCD karesi. Bir kenar 16 cm. 16 cm 16 cm'yi yazdık. Tahta parçası aşağıda gösterilmiştir. Şekildeki ABCD karesiyle CE arasına esneyebilen bir lastik verilmiştir. Nerede? CE arasında esneyebilen bir lastik verilmiştir. Şöyle bir lastik. Tamam. CE arasına. Tamam. Şurada CE arasında esneyebilen bir lastik var. Anlamaya çalışıyorum. Lastik bir noktası tutarak AD kenarını yani şuradan tuttum mesela. Şöyle yukarı çektim. Buradan. Lastik esnedi ya şu uzunluk oldu bak lastik. Şu uzunluk oldu. Değil mi? Evet anladık. AD kenarının orta noktası olan F noktası var. Bu orta noktası yani bunlar 8-8'e takıldığında EFC e, 90 derece oluyormuş. TB uzunluğu kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. E hocam 90'lara da ama doçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa beta. Ters al... açıdan beta. Burası da alfa mı? Evet. E hocam burada benim sevdiğim benzerlik var. Şu üçgenle şu üçgen benzer ama bak dikkat et. Bunu da kullan. Alfadan beta'ya geçiş 1 2. E burada da alfadan beta'ya geçiş 1 2 olacak. Yani 8'ken burası kaç olacak? 4 olacak. E tamamı 16'ydı. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. TB uzunluğu isteniyor bizden. E, TB uzunluğu da böyle. 12 çıkmış oldu. Görüyorsunuz. Benzerliği de kullanırken bazen alfadan beta'ya geçişi de kullanın kardeşim. Hani normal klasik benzerlikten de yapabilirsin ama senin işin, senin görevin biraz daha hızlanmak. Özellikle alfadan beta'ya geçiş 1'e 2, 1'e 3 gibi bir şey varsa bu yöntemi, bu tekniği mutlaka mutlaka kullan. Tamam mı gençler? Evet böylelikle Bitti mi? Bitti. İlk videoyu bitirdik. 11. gün. 1. video bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dikdörtgen ve karenin Yeni nesil sorularında yani 11. günün 2. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.